vergi konusuna gelecek olursan tabii ki bu resmen hükümet kendi kafasında düşünüyor ki benim telefon yapacak, üretecek, araba üretecek vizyonum, bilgim liyakatım, çevrem, kadrom yok o yüzden ben yapanlara alanlara çökeyim, kendi vatandaşıma çökeyim, onun aldığının üstünden ben alayım. Bugün bir iPhone 13 hani son çıkanını söyleyecek olursak Epeyce bir marka şeyi yaptık ah. işte Rütüye <gülüyor> takılmayalım diye Marka evet. ismi söylemeyelim evet, Akıllı telefon da, Bir son <gülüyor> model akıllı markası. telefon 16 bin lira Bunun 8 bin 9 bin lirası vergi Bu verginin içinde TRT payı bile var Ne alaka diyeceğiz ama bunun payı bile var bu durumda yani hükümet liyakatsızlığını, vizyonsuzluğunu kabul etmiş oluyor. Almanya'da durum böyle değil ki. Almanya'nın hükümeti zaten kendileri araba, devletçe araba üretebilecek seviyedeler. Üretiyorlar, normal böyle bir fahiş vergi olmadan, vatandaşını boğazlamadan ticaret işlemi gerçekleşiyor. Bizim ülkemizde de üretenden kazanılıyor ki daha fazla bile kazanılıyor. Bu çok üzücü tabii ki faiz vergiler eğitimde gençlerin önünde halkının önünde çok büyük bir engel. Artık faiz vergileri bırakın Avrupa ülkelerinde elektrikli arabalar doğa dostu olduğu için vergi indirimi teşviği yapılıyor. Hani vergide almıyor hükümet diyor ki sen bunu al ben sana yardım olarak vergisini daha az keçeceğim gibi gibi umuyoruz ki bizde 2023'ten sonra liyakatlı bir hükümetle beraber bu günleri görürüz. Avrupa konusuna gelecek olursak tabii maalesef ülkemizdeki eğitimin kalitesizliğini daha demin 500 dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde sadece bir üniversitemiz olmasından o da o da o da, o da iyimser bir değerlendirme. Evet. Pek çok rating üniversite rating listelerinde ilk 600'de yok, yok bir sürü maalesef Maalesef ülkemizde apartman tabela üniversiteleri var. İçerisinde yeterli teknolojik donanım bulunmayan yazılım mühendisliği fakülteleri var. İçerisinde stüdyo bulunmayan iletişim radyo televizyon fakülteleri var. Buradaki öğrenciler işizliği 4 yıl ertelemiş oluyor. Okulları bittiği zaman da sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Çünkü okulları onları eğitim hayatına hazırlamamış oluyor. Böyle bakıldığında tabii ki Avrupa'daki sistem çok daha farklı. Avrupa'daki sistem işsizliği ertelemiyor. Öğrenciyi hayata, çalışma disiplinine hazırlıyor. Bu durumda maalesef ben de dahil olmak üzere birçok arkadaşım Avrupa'da eğitim görmeyi seçmiş oluyor. Yani çok üzücü. Keşke biz ülkemizde eğitim al ki bunu düşünmemiz çok üzücü. Biz bunu niye düşünüyoruz? Bunu bunu düşünüyoruz, bizi yönetenler 1300 odalı saray yapıyor bunu düşünmek, üniversitelerin niteliğini arttırmak yerine o o kaynağı 1300 odalı saraya itibar gerekçesiyle harcıyorlar, biz de diyoruz ki kaliteli eğitim için Avrupa'ya gitmek şart çok üzücü, maalesef tercih noktası da Avrupa oluyor. Evet.